bir sarlayacak halde olacak çocuğu çepeç Cephede... Adam olur Kapalıydı daha İnsaniyiziz adamı Birisine Sabrederiz, adam olur deriz. Bir saniye, hiç olacak çocuğu. Cephe bile öyle değil.